Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar ara tatil özel arkadaşlar Discord sıfırdan bot yapımı serisinin üçüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Haftanın ikinci bölümü oldu çok çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar İkinci bölümü izlemeyenler duvarda hemen ilk haftamda siz yoksa arkadaşlar bu videoda göstereceğim konuları yapamazsınız Şimdi bu arada arkadaşlar bu videoya tam, tam 75 like edilirse yeni nesil rol sisteminin ve 13 anını yapacağız. Yeni nesil rol sistemini öğrenmek için de arkadaşlar Chondix botumu sunucularınıza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir sistem. Evet şimdi e, ara tatile bu arada girmiş olum arkadaşlar. Kavner'ın güzeldir. Benim için zaten Kavner'ın bir önemi yok. Yani bu, kazanması da zaten basit. Neyse bu videoda arkadaşlar umman komutlarıyla e, başlayacağız. Umman komutu başlayacağız. Bu arada ben buradaki boş komutu değiştirdim arkadaşlar. Yani mesaj yaptım ve e, de ekledim istekledim. Avcıya levelda ekledim arkadaşlar haberiniz olsun evet öncelikle şöyle bir konumuzu silelim arkadaşlar ondan sonra hemen boş komut şöyle kopyalıyorum arkadaşlar ondan sonra şöyle e, umban js açıyorum arkadaşlar umban js açtım şimdi bunu yapıştırıyorum gençler ondan sonra buna da şöyle umban yazıyorum arkadaşlar şöyle hemen e, şöyle şunu kullanacağım umban veya şöyle de uv arkadaşlar tamam güzel Şimdi mesaj e, channel sendle yapacağız arkadaşlar bunları Şimdi önce bank komutunda yaptığımız gibi gençler şunları yapalım Eee şöyle bakalım Heh. let user eşittir args 1 Pardon args 1 değil sıfır Let eee ne diyelim Reason diyelim gençler Eee args pardon eee eşittir args 1 Şimdi şöyle diyelim de const members eşittir. Mesaj. Aslında şurada yaptığımızın arkadaşlar analizini yapacağız. Ee, şöyle mentions users şöyle first diyorum gençler. Veya şöyle message wield şöyle members catch a, get şöyle arkadaşlar 0 dedim aks diye bir daha ha ax dedim şöyle de sıfır dedim yaşar şimdi şöyle bu e, arkadaş umman yapacak arkadaş bir üye şey yapmadıysa hemen önce bir şey yapalım if user return mesela çıkmazsa yapış anlamıştım mesela çıkmazsa arkadaşlar kişinin ID'si, id id ile yapacağız kişinin id'sini girmeyi unuttum diyelim şimdi şöyle yapalım bir de const bansız eşittir Nev yani Discord nokta mesaj emptymişer. <gülüyor> şöyle set description. Şöyle arkadaşlar. Ondan sonra şöyle user idli kişi bağlı <gülüyor> değil diyelim. Şimdi şöyle diyeceğim Bir de var ban list eşittir alayit mesaj await evet, message.guild.bounce.fetch diyorum gençler. Sonra şöyle diyeceğim bir de ee, if ünlem one list one list has şöyle user dedim. return return arkadaşlar. message.channel.send embed bantsız dedim. Arkadaşlar. Şimdi şöyle buna çok istediniz arkadaşlar ee, Bir tane mesaj silme de ekleyebiliriz Hani mesaj attıktan birkaç e, saniye sonra silsin diye Şimdi şöyle diyelim bir daha Arkadaş e, reason dedik değil mi? Aynen recent e, Return Mesaj Pardon Yanlış yazdık Mesaj arkadaşlar .channel.send Şöyle Sebebi gibi kardeşim Hı. Tamam şimdi Şimdi diyelim ki gençler const embed Eşittir Nive Discord nokta Mesaj embed olarak açtım gençler Şöyle nokta set color dedim Arkadaşlar benim şöyle sevdiğim Bir tane renk vardı <gülüyor> Dark aynen tamamdır Onlar sonra da arkadaşlar bir dakika Yanlış yazdık ha. <gülüyor> Ondan sonra da set description Arkadaşlar ee, Şöyle Hı. Tamam Yanlara da yalnız şundan koyalım arkadaşlar Sıkıntı olmasın Bir dakika koyamadık Heh. Tamam oldu şey user e, ID'li Kullanıcının Bana açıldı diyelim Sonra da şöyle arkadaşlar Mesaj channel sent diye arkadaşlar şöyle kapatsın Evet Diye buraya da girdim arkadaşlar Şimdi şöyle tabi bana atacak mesaj Şöyle git Mambus Unbam Şöyle user dedim arkadaşlar Ondan sonra da şuraya şey koydum Deneyelim arkadaşlar bir new terminal dedim hemen Şöyle Lore. Dedim arkadaşlar Otumuz öncelikle bir başlatsın gençler önce bank komutumuzu deneyelim arkadaşlar. Ben Chrome, Sea diye yolladım arkadaşlar Chrome. Ondan sonra da şöyle Ub diyelim. Şöyle Uber. Bir dakika. Ha. Tamam. Sebebi be kardeşim. Açıldı diye girdim arkadaşlar. Ay dedi kullanıcı umvan açıldı diyor. Gerçekten açılmışım bakalım arkadaşlar. Evet yazıklar olsun yine aktif ben şurayı kapatacağım arkadaşlar Evet Audit.log aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar açılmış balımız Hemen bansladı şöyle bakalım o bas diyor Şöyle bir şey de yapabiliriz ee, Mesela şöyle Şu ID'li Değil de ID'li değil de arkadaşlar Kullanıcısının bana açıldı yapacağım Kullanıcısının bana açıldı Tamam. Şöyle hemen tekrardan bir node'a nokta yapalım arkadaşlar. Evet girdim. Mesela tekrar şöyle diyebiliriz. Aynen. Bakın banlı dil diyor arkadaşlar. Ee, bu banka komodunu da arkadaşlar e, şeyde yapabiliriz. E, ID'li bir şekilde yapabiliriz. ID'li bir şekilde yaparsak da arkadaşlar ban şöyle ID'imi girersem arkadaşlar banlayacak beni. Fakat zaten şu an e, herhangi bir id olmadığı için bunu anlayamıyoruz arkadaşlar. Şimdi gençler e, toplam üye olarak e, toplam üye adıyla bir komut yazacağım. Şöyle e, üye dediğimizde arkadaşlar sonucuda kaç üye olduğunu gösterecek. Zaten arkadaşlar hani bu komutu e, yazması basit diyebilirim. Toplam e, üye üye.js olarak açalım arkadaşlar. Bir tane e, şunu şu kaldıracağım. E, Mesajı ben burada e, şeyini. Şöyle de arkadaşlar üye diyeceğim ondan sonra e, şu kısmı arkadaşlar kaç üye diyeceğim ondan sonra şuraya toplam üye vesaire vesaire uydurabilirsiniz siz ondan sonra let user e, pardon let kaç diyelim let kişiler diyelim hatta eee message.guild.member pardon öyle diyelim aynen member Count arkadaşlar bunu emmetle yapacağım emmetle yapmak aslında biraz daha taz duruyor böyle komutlara araba o zaman şöyle bir şey diyelim if e, önden message .guild diyelim pardon yazamadım <gülüyor> return dedim arkadaşım şey mi koydum yaşar ondan sonra const e, kaç üye kaç diye diyorum arkadaşlar ondan sonra eşittir ne discord .mesajenmet olarak yapıyorum arkadaşlar ee, Ben normalde ben beni yazmak istemem Bir yerden de tek örnek alırım fakat Yazmak içimden geldi şu an .setcolor diyorum arkadaşlar Şöyle hemen bir tane şuradan Beğendiğim bir renk şey var yine ha. Ee, Ondan sonra şöyle set Description arkadaşlar ee, Buradan şöyle bir şey diyebileceğim hm. Benim önceden kullandığım bir tane taz vardı gençler. Şöyle edildi mesela. Ee, sunucu da toplam. Şimdi şöyle diyelim gençler, set e, description arkadaşlar şöyle ha sunucumuzda, toplam arkadaşlar şöyle kişiler kadar üye var dedim arkadaşlar ondan sonra da şöyle bir tane emre örnek alacağım tamamdır ama bir türlü şey geçemedik ya. Mesela şu davet komutundan arkadaşlar e, öyle kalacağım ben. Şöyle hemen. Şöyle mesaj olarak değiştirdim arkadaşlar. Kaç şeyinde? Şöyle yapıyorum. Tamamdır. Şimdi hemen orada nokta dedim gençler. Hemen şöyle kopyaladım. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi sonuçımızda toplam iki kadar üye var. Saçma olmuş o zaman. Şöyle bir şey yapalım. E, şuralara. Aynen şey koydum kalınlaştırdım biraz diyeceğim <gülüyor> Tamam şöyle kalınlaştırdım arkadaşlar Şöyle hemen attım diye yazdım sunucumuzda toplam 2 üye var ee, Biraz aslında <gülüyor> kötü olmuş Ama neyse yapacak bir şey yok ee, Yani dediğim gibi arkadaşlar bu komut da böyle aslında Birazcık basit bir komut ee, Neyse yani dediğim gibi böyle yani Basit bir komut arkadaşlar Şimdi gençler 3. ve son komutumuz olan arkadaşlar Her videoda böyle 3 komut 3 komut getirmeyi çalışacağım e, fakat arkadaşlar birkaç bölümü dediğim gibi çok güzel akıcaz Çok güzel sistemler gelecek arkadaşlar Aklımda çok güzel sistemler var Yavaş yavaş zaten bunda botlarını kullanmaya başladım Mesela çoğun X botta arkadaşlar Rol sistemi var Hemen onu da şöyle bir kısaca reklamını yapalım arkadaşlar Şöyle hemen size de göstereyim Sunucuma gelip arkadaşlar nokta rol yazdığınız zaman Şöyle arkadaşlar yenilisi rol botu görüyorsunuz Nokta bot nokta e, bot davet yaparak da arkadaşlar Şöyle e, gördüğünüz gibi arkadaşlar botu sonucunda davet edebiliyorsunuz Bu arada neyse ee, şimdi şöyle yapalım e, <gülüyor> Ne komutunu unuttum ha ha neyse e, robotu dolan arkadaşlar kilit sistemi kilit.js olarak arkadaşlar komutu açtım şöyle hemen e, yapıştırıyorum buraya aynen ondan sonra arkadaşlar şuraya şöyle kilit dedim ondan sonra buraya arkadaşlar şöyle Kilitle dedim. Bu benim ilk botum Cowboy'da da vardı biliyorsunuz arkadaşlar zaten Cowboy'da benim emekler botum şu on yakında olan onayla atacağız zaten Cowboy gibi emekler olacak o da. Ondan sonra kilit sistemi yazalım ve bitirelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce bir embedi yazalım ondan sonra kanalı kilitlesin. Belki bazı uyumsuzluklar vesaire olabilir. Biz onları önlemek için arkadaşlar yine de böyle bir yöntem yapacağız. Mesela etkinliklerde bu çok işe yarayabilir. Mesela millet şöyle böyle böyle böyle spam atıyor arkadaşlar. Yani spam öyle olmaz da. Şöyle şöyle şöyle, şöyle spam atıyor arkadaşlar. Bu spamları arkadaşlar elleme, e, önlemek için. Bu kilit sistemi çok çok içinize yarayacak arkadaşlar. Neyse. Const emmet eşittir. Ee, new discord mesaj emmet dedim arkadaşlar. Şöyle yazdım. Ee, burada şöyle bir şey kullanacağım. Set color dedim arkadaşlar. Ondan sonra şöyle. Bunu kullandım. Ee, ondan sonra. Arkadaşlar aslında rengin ve önemi yok. Set Description Seri de bayağı bir Set Description meraklısı olduk arkadaşlar. Ee, sunucudaki Şöyle yapalım. Ee... <tık> Aynen. Heh. Şurayı da şöyle yapalım. Sunucudaki dedik. Şöyle kalsın. Ha tamam. Ondan sonra message.channel.name <tık> <Mach -2> <tık> <-im>. adlı <tık> kanal başarıyla şiddetlendi diyelim. Tabi yönetici izni olanlar yine e, mesaj atabilecektir. Fakat yönetici izni olmayanlar dışında arkadaşlar mesaj atamaz. olamaz. Şimdi benim hayatımın en zor kodu. Şimdi mesaj nokta permisyon over writes set Normal koydum arkadaşlar, şeyi koydum, bir de süslü koydum arkadaşlar. Şöyle boşluk bıraktım, id dedim. Şöyle hemen bir ilişki yazdım, noktaya aynen. Message, nokta, rose, catcher, find. Şöyle bir tane boşluk bırakayım, ha. Eee, a, ondan sonra şöyle a nokta name. Şöyle eşittir, eşittir, eşittir. Şöyle hemen arkadaşlar, hashtag everyone dedim. Ondan sonra da şey kapanıyor arkadaşlar Şöyle <gülüyor> Nokta ID virgül deni Şöyle dedim arkadaşlar de yazdım Send alt Mesaj istedim arkadaşlar Şöyle de Parantez böyle de bitiyor arkadaşlar Hatta şundan da şöyle ee, Boşu silersek güzel olacak gençler. Ha, tamamdır. Ondan sonra arkadaşlar, e, mesaj Embu'da şöyle göndersin. Tamam, Embu'da şöyle göndersin. E, o yüzden şöyle arkadaşlar. Hemen. Yazdım mesaj. Camel.sandurak arkadaşlar. Aynı şeyleri yazmak insanı yorduğu için ben de böyle bir yöntem deniyorum. <gülüyor> e, neyse, ondan sonra şöyle kilit diyorum arkadaşlar nokta kilit diyorum arkadaşlar sonucudaki genel aldık kanalı başarıyla kilitlendi diyor tabi şurada arkadaşlar ee şöyle bir şey yapacağım Hı, tamam ondan sonra da arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim tabi şimdi biz bunun eee açı, açılımını da yapacağız arkadaşlar Mesela bir daha şey yazdığımız zaman, mutlu kilit yazdığımız zaman arkadaşlar Gördüğünüz gibi açılmıyor, sürekli kilitleniyor Mesela ben arkadaşlar yan hesağımdan şu sunucuya girdim, gördüğünüz gibi arkadaşlar Kanal kilitli. Mesela şöyle ben arkadaşlar SA diye bir kanalla açacağım arkadaşlar Ve o kanalı mesela gördüğünüz gibi mesaj atabiliyorum arkadaşlar İstediğim şekilde mesaj atabiliyorum Eee tabi bunun açmasını da yapalım Bu da şöyle basit bir komut arkadaşlar, hemen şu kilit e, şeyini kopyalayalım kilit aç nokta yapalım arkadaşlar ondan sonra bu e, hemen şöyle satırda söyleyeyim 11. satırda arkadaşlar pardon 10. satırda dini kısmını enable yapalım arkadaşlar ve zaten açılacaktır e, şöyle açıldı diyelim arkadaşlar Şuradaki e, şeyde kapattım işte de sildim arkadaşlar hemen şöyle arkadaşlar e, şurayı da kilit aç yapalım Hemen bakalım konuşuldum herhangi bir yanlışlık var mı yok hemen mode nokta diyorum arkadaşlar ve şöyle de yapıştıralım arkadaşlar Hı, tamamdır Ondan sonra e, nokta kilit dedim nokta kilit aç diyorum arkadaşlar ve kanal başarıyla kilit açıldı diyor Gördüğünüz gibi de kilidi başarıyla açıldı arkadaşlar Şöyle sizin gözünüzün önünde şu alt sekmede duracak şekilde bir daha kilitledim arkadaşlar kanal kilitlendi Kilit aç dedim arkadaşlar kanal açıldı gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar olsun Arkadaşlar sonucu da verseyim Pardon videoda yazdığım kodları almak için arkadaşlar açıklama kısmındaki discord sunucuma geliyorsunuz buradan tepkiye tıklıyorsunuz Arkadaşlar şuradaki tikete basmıyorsunuz benim Çünkü okumanız da önemli arkadaşlar Ondan sonra abone ol bilgi kanalına okuyorsunuz abone olak kanalına ssd atıyorsunuz şöyle Ondan sonra altyapıları kanalına geliyorsunuz buradaki sonuca gidiyorsunuz Ondan sonra arkadaşlar şöyle eee altyapı duydu kanalı falan filan şöyle iyice uçuyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra görsel paylaşımı yeni bir satıyorsunuz şöyle Yeni SS sattıktan sonra arkadaşlar Yiğit Gillerimiz zaten size de böyle rol de veriyor arkadaşlar Ardada şuradan sıfırdan boss series de e, kategorisinde de arkadaşlar e, kanalı görebiliyorsunuz bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar ben videoyu yayınladığımda rolü sıfırlamayacağım çünkü haftanın ilk günü rolü sıfırlamıyorum arkadaşlar ben fakat e, bir şart koyacağım arkadaşlar kanalı e, video yayınlandıktan 10 dakika sonra açacağım ve video 20 yorum olduğunda arkadaşlar e, kanalı açacağım Haberiniz olsun yani videoya herkesin bir yorum atması zorunlu arkadaşlar like de atması zorunlu Dediğim gibi arkadaşlar bu video 75 like olduğunda da sıfırdan box serisinde yeni nesil rol sistemiyle hemen nokta rol yazılıp bu sisteme arkadaşlar sıfır Abonelik serisinde ve uç olarak yapacağız arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere hoşçakalın kanalıma abone olmayı, videoya like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın bay bay.